Sih Türbanı Çeşitleri Dastar sarmak veya turban takmak eski Hint kültüründe statü ve üst kas sembolüydü. Alt kastan kişilerin turban takmasına izin verilmezdi. Babür döneminden itibaren sadece Müslümanların sarık sarmasına izin verilmeye başlandı. Sih gurularından Guru Gobind Singh bu yasağa karşı çıktı ve o tarihten sonra bütün Sih dini üyeleri turban takmaya başladılar. Sih dininde turbanlara genel olarak Dastar adı verilir. Dastar, Farsça'da deste yar, yani Tanrı'nın eli anlamına gelir. Turban kelimesi ise tülbent, dolbant kelimesinden İngilizceye geçmiştir. Dastar sarmak, Babür dönemindeki yasağın delinmesi olarak öncelikle bireysel özgürlüğün yani guruya benzemenin ve onun yolunda yürümenin işaretidir. Sih dininde saçlar kesilmez ama daslar içinde korunur. Dumala basit bir turban tarzıdır. Bu basit sarış tarzında Denizci mavisi veya siyah renkte 5 metrelik bir kumaş kullanılır. Kumaşın eni 35 cm'dir. Dumalalarda herhangi bir süsleme veya dumala şastarı denilen süsler kullanılmaz. Sade bir turban tarzıdır. Bu Nihang Sih üyesi Çantola isimli bir turban sarmış. Çantolalar savaşlarda kullanılır. Günümüzde herhangi bir savaş söz konusu olmasa bile bazı yaşlı Sihlerin savaşa hazır gibi görünmek için çantola tarzı sarık taktıkları görülmektedir. Fotoğraftaki türbanın üzerinde bir hilal ve çift uçlu bir kılıç bulunmaktadır. Bunlar dasların üst kısmına takılır ve hepsi bir zincirle birbirine bağlıdır. Ayrıca çantola türbanının etrafında bir mala yani tesbih ve bir çakar vardır. Bunlar da ortak kullanılan Dumala saç tarlarıdır. Barnala türbanı tarzında en az iki veya daha fazla süsleme bulunur. Bunlara bağlı olarak Tola isimli bir el işlemesi kullanılır. Barnalaların altında mutlaka Parna denilen bandanalar kullanılır. Evde veya uyku sırasında Barnala çıkarıldığında Parna takılı kalır. Dışarı çıkarken mutlaka tekrar barnala türbanı bağlamak gereklidir. Parna denilen bu tarz ise aslında bir tür bandanadır. Sarma ve kullanım kolaylığı bakımından sih gençler arasında çok popülerdir. Gül parna denilen tarzda bandana yuvarlak olarak bağlanır. Yaygın olarak pamuklu veya mumuh kumaşlar tercih edilir. dastarı Alt kısımlarda küçük sarılıp yukarı doğru genişleyen tarzda düzenlenir. Bu dastarların en büyükleri gül dastarı olarak isimlendirilir. Bunlarda en üst kısım artık tam bir daire şeklini almıştır. Birisi erkek batıda yaşıyorsa pag isimli tarzda sade bir türban takmakla yetinebilir. Pagların tekli veya çiftli bağlanış şekilleri vardır. Çift olanın ortasında dikiş vardır ve temelde genişliğini iki katına çıkaran, yan yana dikilmiş iki adet tekli pakdan oluşmuştur. En yaygın pak bağlama tarzları, Vattanvari tarzı pak bağlama, Amritsar şahi tarzı pak bağlama, Morni tarzı pak bağlamadır. Patiyala şahi tarzı pak, İngiltere ve Afrika'da özellikle Kenya'da, Batılı yaşam tarzına adapte olmuş Sihlar tarafından tercih edilir. Bu tarz temel olarak Gurmikidastar'ından türetilmiştir. Gurmikidastar tarzı park bağlama fotoğraftaki gibidir. Patka ve Rumal tarzına gelince Ergenliğe ulaşmış erkek ve kız çocukların saçları kesilmez, tepelerinde toplanıp topuz yapılır. Bu topuzları sarmak için Mendil büyüklüğünde bir kumaş kullanılır. Erkek çocukların topuz tarzına patka, kız çocuklarınkine ise rumal adı verilir.